Selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. 3 4 5 yayınlarının 10'lu ayete denemelerinin 5.'sinin çözümlerini sizlerle beraber bu videoda yapacağız gençler. Hazırsanız dilerseniz ilk sorumuza vakit kaybetmeden başlayalım. Bu arada açıklamalar kısmında, videonun hemen açıklama kısmında hangi soru kaçıncı dakikadaysa bunun linkini bıraktım. O linke tıklayarak direkt istediğin sorunun çözümünü izleyebilirsin. Hadi gelin birlikte sorularımıza başlayalım arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın birinci sorumuzda işlem sorusu yukarıda çember, kare ve üçgen şekillerinin içine aşağıdaki işaretlerden hangilerini hangileri getirilerek işlem yapıldığında her iki eşitlik de elde edilir diye sorulmuş bize. Yani arkadaşlarım şu kısma şu kısma işlem getireceğiz şuradaki işlemin aynısını buraya yazıp şurada da farklı bir işlem uygulayıp buradakilerin doğru çıkmasını sağlayacağız. Böyle bir şey yapmamız lazım. Hadi bakalım. Şimdi bakın şu 2 üzeri eksi 1 1 bölü 2 olarak yazılabilir. 3 üzeri eksi 1 1 bölü 3'tür. Aralarında bir işlem var. Daha sonra bu işlemi yaptıktan sonra 6 üzeri eksi 1'de 1 bölü 6'dır biliyorsunuz. Buraya da bir işlem yapacağız ve sonuç olarak 5'i almamız gerekiyor. Şimdi ben burada 1 bölü 2 ve 1 bölü 3'ü gördüğüm takdirde çıkarırsam bunları 1/6 toplarsam 5/6 kalacağını biliyorum. Tamam mı? Çıkardığım takdirde bunları 1/6'ya 1/6'ya 1/6 ile bir işlem uyguladığım zaman 5 gelme ihtimali çok düşük. Dolayısıyla 5/6 olursa en azından bakın artı yaptım. Burası 5/6 oldu. 5/6'yı da 1/6'ya bölecek olursam sonuç olarak 5 cevabını bulurum ki sağlar. Yani birincisine artı, ikincisine bölü diyeceğim. O halde Adana, Bursa ve Denizli seçenekleri cortlamış oldu. E şimdi ne yapacağız? Acaba alttaki işlemde üçgen bölümü yoksa eksi mi? Buna bakacağız. Şimdi alta bakalım. 5 üzeri eksi 1, 1 bölü 5 demek. Daha sonrasında üçgen işlemi var. 10 üzeri eksi 1, 1 bölü 10 demek. Bunlara üçgen işlemini uyguladıktan sonra kare neydi arkadaşlarım bölüydü? Bunu da 1 bölü 20'ye böleceğiz. Bölünce de iki cevabını alacağız. Şimdi ben neyi 1 bölü 20'ye bölersem 2 cevabını alırım Tabii ki 1 bölü bakın buranın 1 10 gelmesi gerekiyor peki şimdi 1 5'i acaba bölümü eksi mi diye bakacağız 1 bölü 5'i ben 1 bölü 10'a bölersem 2 cevabını bulurum 1 10 bulmam ama 1 5'ten 1 bölü 10'u çıkarırsam eğer çıkarırsam 1 10 bu durum 1 bölü da 1 bölü 20'ye bölümü bize 2 cevabını verir yani cevabımız Ceyhan değil Edirne seçeneği olacakmış geçtim 2'ye Gençler AB b eksi b kare artı eksi a c diyor. Bakın alt tarafı biraz düzenlemek istiyorum. Bileşik kesre çevrilir gibi hareket edersek şunu da şunu çarpıp üstüne b'yi ekleyeceğim yani. Bakın eksi c artı b yani b eksi c bölü c gelecektir. Daha sonrasında c'yi de yukarı ters çevirip çarparsak altta sadece b eksi c kalır. O halde ben şimdi şu kısmı şöyle yazmak istiyorum. Burada b eksi kaldı. Burası da c parantezini alınacak. Şimdi arkadaşlarım şu ilk iki ifadede ortaklar var. B var. Son iki ifadede ortak olan çarpanlar C var. İlk ikisini B parantezine alacağım. B parantezinde A eksi B kaldı. Diğer ikisini de eksi C parantezine alacağım. Neden eksi C? Yani müneccim miyim ben? Hayır. Şundan kaynaklı burada eksi C var diye. Burayı da eksi C parantezine alacağım ki şurada B eksi C'ler oluşsun en azından. Hani şansım yaver giderse burası da A eksi B gelir ki bakalım evet A eksi C zaten gelecek. Peki adam, a eksi b. Şimdi c parantezini aldım a eksi b geldi. Peki a eksi b parantezini alırsam içeriği ne olur? İçerisi a eksi b parantezin alırsa b eksi c kalır. Ve bir de dışarıdan c çarpanımız vardı. Bölü ne var? B eksi c var. B eksi c'ler giderse cevap ortaya çıkar. C çarpı a eksi b bizim cevabımızdır. O halde cevap c hans seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve devam ediyorum. Üçüncü sorumla. Aşağıdaki defterin en üstteki sarı renkli sayfasına Dik koordinat düzleminde doğrusal fx fonksiyonunun Alttaki mavi renkli sayfasına x eksenini iki farklı noktada kesen gx fonksiyonunun grafiği çizilmiş Bakın üstte sarı bir sayfa varmış Sarı sayfaya doğrusal bir grafik olan fx çizilmiş Alttaki mavi sayfasına da gx fonksiyonu çizmiş Ve iki tane farklı noktada kesiyormuş x eksenini Pekala Sonra sarı renkli sayfanın bir kısmı da Şekilde de görüldüğü gibi yırtılmış arkadaşlar. Yırtıldıktan sonra gx'in bir kısmını görüyoruz. Ama sarının da sadece bir kısmını görebiliyoruz. Yani iki fonksiyon bir kısmını görebiliyoruz sadece. Fg fonksiyonları için g bileşke f2 sıfır ve f bileşke gx artı eşittir 3 eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı eksi 1 olduğuna göre gx büyüktür sıfır eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır? Güzel bir soru dikkatli bilmekte fayda var. Şimdi öncelikle bize verilenler neler? Bize verilenler arkadaşlar g bileşke f2. Ve f g gx artı 2'nin de 3 oldu. Şimdi g bileşke f bir göz gezdirelim. G'nin içerisinde f bahsediyor. Ve g'nin içerisinde f eşittir 0'mış. Şimdi bu aslında ne demek? G fonksiyonunun içeriye kökünü yazarsak ancak sonuç 0 gelir. Şimdi g fonksiyonunun köküne, bakın buradaki bir kökünü biliyoruz 5, diğer kökünü bilmiyoruz. Diğer köküne de a diyelim isterseniz. Şöyle bir yer varmış, burası da a'ymış diyelim tamam mı? Şimdi g fonksiyonun bir kökünün 5 olduğunu vermiş ya, şansımızı deneyeceğiz. Ya burası 5 de diyeceğiz. F2 eşittir 5 ise. G5 eşittir 0 gelir. Acaba gerçekten F2 acaba 5 mi? diye sorgulayacağız. Peki. F2 nerededir arkadaşlar? Bakın burası sarı sayfanın üzerindeki f fonksiyonun grafiğinde. 2 şuralarda bir yerde ve iki içinde yukarı doğru çıktığımız için bakın şöyle çizdik ve bunun devamı da şu şekildeydi. 2 de şuralarda bir yerde. Yani F2 eşittir. Bakın buralarda 5 gelebilir. Yalnız e, negatif bir A olmuş olsaydı A'yı bu tarafta arayacaktım. Ve dolayısıyla sevgili gençlerim yani A'yı bu tarafta arayacaktım. Bu tarafta olamaz diyecektik. F2. Çünkü 2 burada değil. O halde demek ki gerçekten F2 eşittir 5'miş. Bakın burayı tekrar etmek istiyorum. Kafanız karışmasın. Şöyle diyorum yani. Hatta ben size bunu şurada göstereyim. Hiç kafanız karışmasın. Sonuçta Çözüm yapıyorsak anlaşılır olmalı değil mi? Peki şimdi gençler şöyle yaptım. Bakın fx fonksiyonunun grafiğini adam bize nasıl göstermiş? Şu şekilde gelmiş. Şu şekilde gelmiş. Ama şuradan sonrası görünmemiş arkadaşlar. Bakın dikkat edin şuradan sonrası yok. Peki ben diyorum ki şimdi f2 gerçekten 5 mi? Bakın 2 burada. 2 buradaysa f eşittir 5 de şurada bir yerde olacak. Evet gerçekten bu sağlanabilir. Eğer ki şimdi g fonksiyonunun bir diğer kökü şurada a olsun demiştik ya. A'yı biliyorsunuz y ekseninin sıfırda olduğu için negatif olacak. Şimdi ben negatif tarafta bir A seçip yani f2 eşittir A yani f2 negatif olmuş olsaydı 2 aşağı doğru gitmiş olması lazım. Yani negatif olamaz arkadaşlar. Demek ki kesinlikle ama kesinlikle f2 5 e, olacakmış. Bu cepte artık f2'nin 5 olduğunu biliyoruz. Şimdi f2'nin 5 olması demek bize bazı kopyalar da veriyor. Bakın şurası -3'tü ya. Şurası da 5. Bakın şurası 5 birim, burası da 5 birim. Demek ki bizim f fonksiyonumuzun eğimi eğimi birmiş arkadaşlar 5 bölü 5'ten eğim 1 çok güzel şimdi gelin bir diğer kısma f içerisinde gx artı 2'den bahsetmiş ve arkadaşlarım bu da 3'müş şimdi ben f fonksiyonunun eğiminin 1 olduğunu biliyorum ya ben bu fonksiyonun kuranını da ortaya serebilirim yani x derim tamam mı daha sonrasında 2 için 5'ten geçtiğini bildiğimiz için yazdığım 2 yerine 2 geldi. e 5'ten geçmesi için bir de 3 lazım. Yani benim fx'im x artı 3'müş. O zaman fx'im x artı 3'se f gx artı 2 f gx artı 2'nin de şudur. Burada x gördüğüm yere gx artı 2'yi yazarım. g x artı 2 artı 3 eşittir 3 olması gerekiyormuş. Ve cart cart bunlar giderse gx artı 2'nin ne olması gerekiyormuş arkadaşlarım? 0. Yani içerisi g'nin kökü olmak zorunda çünkü sıfır eşit diyor g'nin kökünden bir tanesinin 5 olduğunu biliyorum dolayısıyla x artı 2 eşittir 5 derim buradan birinci kökümüz yani birinci x'imiz 3 gelecektir arkadaşlar ve bunu gx sıfırdan büyük eşitsizliğini sağlayan kaç farklı vardır demiş ya bu arada bu eşitliği sağlayan x değerlerin toplamı bir tanesi 3 çok güzel bir de ikincisini bulacağız Şimdi x artı 2'yi doğal olarak ben ne yazmam lazım Şuradaki kökede eşitlemem lazım. A. Yani x eşittir ne olacak? A eksi 2. İkincisi de bu. İşte bunların toplamı bize eksi 1'i veriyormuş. E, toplayalım arkadaşlar. A artı 1 yapar. E, bu da 1 ise A doğal olarak nedir? Eksi 2'dir. Şimdi bu da cepte. A 2 ise bakın şurası artık o A'yı buradan kaldıralım. Şuraya 2 diyelim. Şimdi G2'nin sıfırdan büyük olduğu yerler 2 ile 5 aralığındaki tam sayılardır sevgili arkadaşlar yani neler var? Eksi 1 var, 0 e, var, 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. Bize demiş ki kaç farklı x tam sayı değeri vardır? Bakın arkadaşlar burada kaç tane var? 6 tane x tam sayı değeri var. Cevabımızda ne olacak? C seçeneği olacak diyebiliriz. Biraz uzattım ama gerçekten anlaşılır olsun diye uğraştım. Tamam? Gerçekten anlaşılır olsun diye uğraştık. Gençler sizin için bir şeyler yaptık. Dördüncü sorumuza geçtik. x ve y birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere. Birinci öncülde 2k, ikinci de 2 üzeri k, üçüncü de 4k. Bu değerlerden hangileri? 2 üzeri x çarpı x eşittir 2 üzeri y denkleminde. E, x yerine yazılırsa k tüm k değerleri için bir y değeri bulunabilir diye sorulmuş. Şimdi sevgili arkadaşlarım y değeri bakın 2'nin kuvveti halinde yazılmış. Gelin şimdi x gördüğümüz yere 2k'yı yazalım. 2 üzeri bakın yazıyorum 2k çarpı 2k Eşittir. 2 üzeri y biçiminde yazılabilen bir y sayısı var mı diye bakacağız. Şimdi ben şu 2'yi şununla birleştirip 2 üzeri 2k artı 1 çarpı k derim. Eşittir 2 üzeri y olur fakat şimdi burası eyvallah bizim için bir üssü sayıdır. 2'nin kuvvetidir. Burası da 2'nin kuvveti. Ama k'nın 2'nin kuvveti olup olmadığını bilmiyorum. k 3 olursa böyle bir y bulamam mesela. Anlaşıldı mı? Ama tüm k değerleri için demiş. Dolayısıyla birinci öncül çortladı. Üçüncü öncül de bundan kaynaklı çortlayacaktır zaten. Çünkü yine aynı şekilde. Bakın bu sefer de 2 üzeri 4K çarpı 4K eşittir 2 üzeri Y dersem 2 üzeri 4K. Bakın şu 4'ten kaynaklı artı 2 gelir. Çarpı K'ımız gelir eşittir 2 üzeri Y. Burası 2'nin kuvveti. Burası 2'nin kuvveti ama burası 5 olsa mesela çortladık Tamam. Bu da gitti. Artık cevabımız ortaya çıktı. Cevap yalnız 2'ymiş. Şu şekilde Edirne'ymiş. Fakat neden? Yerine yazalım. 2 üzeri 2 üzeri k çarpı 2 üzeri k eşittir 2 üzeri y şimdi ben 2 taban 2 taban demek ki üstler toplanacak 2 üzeri 2 üzeri k artı k eşittir 2 üzeri y bakın ben buraya k gördüğüm yere ne yazarsam yazayım karşılığında mutlaka aynısı çıkan bir y sayısı olacaktır tüm k değerleri için y değeri bulunabilir evet bulunabiliyor dolayısıyla cevabımız yalnız 3 olacak edirne olacak sevgili gençler Evet. Devam ediyorum. Beşinci sorumla. İ kare eksi 1 olmak üzere bir karmaşık sayı sorusu arkadaşlar. Z eşittir 2 çarpı i çarpı Z'nin eşleniği artı 3 eşitliğini sağlayan Z karmaşık sayısı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Hemen sorumuza nasıl başlıyorum? Z eşittir A artı İ B olsun diyorum. Tamam mı? Böyle bir kabullenme içerisine giriyoruz. Girdikten sonra bu kabullenme içerisine bak. A artı İ B dediğim eşittir 2 çarpı i çarpı a eksi i b neden eksi çünkü eşlenik var bakın burada ve artı neyimiz varmış 3'ümüz varmış şuraya bir parantez eksik oldu pekala 2 ve i'yi içeri dağıtacağım yani 2'yi içeri dağıtacağım yazıyorum bak a artı i b eşittir 2 a i ee, i çarpıyı i kare yapar i kare eksi birdi başında iki yuttu artı 2 b kaldı artı bir de 3'ümüz var Şimdi sağ taraftaki i'nin katsayısı yani imajiner kısmımız 2a. Sol taraftaki b. Yani bu demek oluyor ki 2a eşittir b'ymiş bu cepte. Şöyle cepte diyelim. Peki <gülüyor> bir de reel kısımlara bakıyorsunuz. 2b artı 3. Hop 2b artı 3 eşittir a'ymış. E şimdi a madem 2b artı 3. Ben a gördüğüm yere 2b artı 3 yazabilirim. Böylelikle sevgili gençler. 2 parantezinde 2b artı 3 Eşittir b'ymiş. Buradan 4b artı 6 eşittir b gelir. Buradan 6 eşittir eksi 3 b olur. Ve b buradan eksi 2 gelir. b eksi 2 ise da kaçtır? Eksi 1'dir. Şimdi benim z karmaşık sayısı sorulmuştu ya. Ben ona a artı i b demiştim. E, a'yı eksi 1 buldum. b'yi de eksi 2 bulduğuma göre. Eksi 1 eksi 2 i benim cevabım olur. Cevap da hemen bakın yanında çıktı. Denizli seçeneğinde eksi 1 eksi 2 i seçeneği mevcut arkadaşlar. Cevabımız Denizliydi dedik. Ve geçtim 6'ya. Aşağıda 3 aneli bir çanta şifresinde. Hani böyle çantalar oluyor ya üzerinde şifreler falan var. Yüzler basamağında sadece asal rakamların tamamı. Şimdi yüzler basamağında şurada. Burada sadece asallar, asal rakamlar. Onlar basamağında sadece çift rakamlar. Ve birler basamağında sadece tek rakamlar. Yüzler basamağı orası olur mu hocam dersen haklısın. Orası olmaz tabii ki. Asallar burada, tekler de burada olacakmış arkadaşlar. Tamam her, her bir hanede küçükten büyüğe doğru her çevirişte bir rakam değişecek şekilde döngüsel bir hareket yapmakta. Bir hanedeki en büyük rakam çevrildiğinde ise en küçük rakam gelip bu döngü devam etmekte. Örneğin ortadaki hanede sıfır yazılıyken her çevirişte bakın sıfırdan sonra 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0 diye devam ediyor. Düzeninde rakamlar gelmekte. Buna göre çantanın şifre hanelerinde aynen şekilde görüldüğü gibi 3, 4, 5 yazılıyken her bir hane 111 defa çevrilirse elde edilen sayı kaç olur? Şimdi gençler, şunu yapıyoruz. Şurası tek rakamlardı. Tek rakamlar 5'ten başladıysa bir sonrakine 7 gelecektir, bir sonrakine 9, bir sonrakine 9'dan sonra tabii ki 1, 3, 5, 7 diye devam edecek. Yani arkadaşlarım burada 5'te bir tekrar olduğunu görüyorsunuz. Bu bir. İkincisi. 10'lar basamağına bakıyorum. onlar basamağında şurası birler basamağı. 100'ler değilsem affola. Burası onlar basamağı. onlar basamağında 4 ile başlamış. 4'ten sonra 6 daha sonra 8 sonrasında 2, 4 e, geleceğini biliyorum. 2, 4, 6, 8, 0 unuttuk arkadaşlar. 0 yazalım. 8'den sonra 0 gelir. 0, 2, 4, 6 diye devam eder. Ve buranın da sevgili gençler görüldüğü üzere 5'te 1 tekrar ettiğini görüyorsunuz. Bir de burada asallarımız vardı. 3 ile başlamış. 3'ten sonra gelen asar rakam 5 sonra 7. Başka asar rakam yok. Başa saracağız. 2, 3, 5, 7 tarzında. Ve görüldüğü üzere bu da 4'te bir bir tekrar içerisine giriyor. Şimdi şunun 5'te bir tekrar ettiğini biliyordum. Hemen 111'i ne yapacağım? 5'e böleceğim. 111'in 5'te bölümünden kalan 1'dir. Yani burada demek oluyor ki 111 defa çevirdiğin zaman sen o şifredeki rakamı gelen sayıyla bir defa çevirdiğin zaman gelen sayı aynı e Bir defa çevirdiğimiz zaman ne geliyordu? 7 Bakın sakın da bunu almayın Bunu alıp da cevabı işaretlerinde vardır Dikkat edin tamam mı? Bir defa çevrildiği zaman neyi alıyoruz? 7 Yani bizim son rakamımız 7 olacak Aynı şey burası için de geçerli Çünkü bu da 5'te bir tekrar ediyor Dolayısıyla 111 defa çevirmek yerine Bir defa çevirirsem 6 ile karşılaşırım Sonu 67 olacak ki zaten cevapta Adana var 67 olan sonu Bir de 111'i 4'e böleceğiz Kalan 11'in 4'e bölümünden kalan aynıdır. 3'tür. 3 defa çevireceğiz. 1, 2, 3 yani 2. Cevabımız ne olacakmış? 267. Yani Adana seçeneği olacakmış gençler. Devam ediyorum. 7. sorumla x, y, z. Gerçel sayıları için x çarpı y çarpı z küçüktür. x küçüktür. O da x çarpı y'den olduğuna göre 3 tane öncül verilmiş. Hangileri her zaman doğrudur diye soruluyor. E Bir bakalım bir düşünelim. Şimdi sevgili gençler. Şu şekilde bir mantık yürütelim bakalım. X küçüktür sıfırdı. Bu da küçüktür x çarpı y idi. Unutmayalım. X'in ben negatif olduğunu biliyorum. X negatif. X de y'nin çarpımı pozitifse, y kesinlikle ama kesinlikle negatifte çünkü negatifle negatifin çarpımı pozitif yapar. Doğru mu? Şimdi x'in negatif olduğunu bulduk, y'nin negatif olduğunu bulduk. Bir de z'ye bakacağız. X çarpı y pozitifti biliyorsunuz. Ben bunu z negatifle çarpmam gerekiyor ki sıfırdan küçük olsun. Dolayısıyla z de kesinlikle negatif. Hepsi negatif çıktı. Peki? Diyor ki şimdi x, y, z toplarsam negatif negatif negatif negatif yapar. Negatif negatif çarpı negatiften yani pozitiften büyüktür demiş yanılmış bence gitti. Birinci öncülü olanları silebilirim. Geriye kaldı iki şık. X ile z'yi çarparsam biliyorsunuz ki ikisi de negatifti. Sonuç pozitif yapar. Pozitif bir sayı negatif olan y'den daha büyüktür demiş doğru. x'ten y'yi çıkardığı zaman... Y çarpı Z'den daha büyük olur demiş. Şimdi ikisi de negatif eyvallah ama negatiften negatif çıkarsa pozitif de gelebilir cevap negatif de gelebilir. Dolayısıyla ben buranın negatif mi yoksa pozitif mi olduğunu bilmiyorum. Y çarpı Z'nin pozitif olduğunu biliyorum. Ama negatif veya pozitif olduğunu bilmediğim bir sayının pozitif bir sayıdan daha büyük olup olmadığını ben her zaman doğrudur diyemem. Dolayısıyla üçüncü öncül gider ve geriye sadece yalnız iki kalır cevap bursa seçeneğinde verilmiştir diyebilirim sevgili arkadaşlarım ve devam ediyorum 8. sorumla bu denemedeki 8. soru benim sevdiğim sorulardan bir tanesi dikkatli dinlemekte fayda var a ve x1 gerçel sayılar olmak üzere fx eşittir demiş sevgili gençler x kare eksi 2 ax eksi a artı 1 olduğuna göre fx 1 eşittir fx 1 eksi 2 bu da eşit 0 eşitliğini sağlayan a değerlerinin toplamı nedir diye soruluyor Şimdi x1 ve x1-2'nin f altındaki görüntülerinin sıfır olduğunu bildiğimize göre demek ki benim köklerim nelermiş arkadaşlar? Denklemi sıfır eşitlediğine göre fonksiyonu sıfır eşitlediğine göre x1 bir tanesi öteki de x1-2'ymiş arkadaşlar. Şimdi işte bunların toplamı yani iki tane x1-2 kökler toplamından kaynaklı b bölü a'dan 2a gelecektir. Yani buradan x1-1'in ben a olması gerektiğini dile getirebilirim bu bir cepte daha sonrasında aynı şeyi kökler çarpımı için yaparsam yani x1 ile x1-2'yi çarpınca c bölü a'dan kaynaklı eksi a artı 1 gelecekmiş ve a'nın ben x1-1 olduğunu bildiğimden x1 kare eksi 2 x1 diye dağıttım bunu buraya Eşittir. Bakın a neydi? Buydu. Demek ki eksi a nedir? 1 eksi x1'dir. Artı bir de neyimiz var? 1'imiz var. Şimdi hepsini sol tarafa toparlayalım. x1'in karesi. Eksi x1, eksi 2 eşittir 0 dedim. x1'e x1 diye açtım. Eksi 2 artı 1 diye açtım. x1 kökümüz ya 2'dir ya da eksi 1'dir dedim. Ne demişti? A ve x1 gerçel sayılar olmak üzere demişti. Şimdi x2 burada 2 de olabilir, -1 de olabilir. Ki buna göre zaten A değerleri oluşacak arkadaşlar. Bakın ben A'nın ne olduğunu biliyorum. Şuraya bakacak olursanız x1 1. Şimdi x1 eğer 2 ise 2 1'den A1 olur. x1 1 ise -1 1'den -2 olur ve A değerleri de bulunmuş olur. İşte bunların toplamı sorulmuş. Cevap ne olur o halde? Denizli seçeneği olur deriz gönül rahatlığıyla. Ve geçiyorum arkadaşlarım dokuzuncu soruma. Uzunca bir soru ama hep ne diyoruz? Uzun sorudan korkma güzel kardeşim. Benim ne öğrencilerim var ya soruyu bu şekilde uzun gördüğü zaman hiç okumadan direkt boş bırakıyor. Çok bariz belli. Yani deneme sınavlarına falan bakıyorum Böyle diğer soruların altlarını çizmiş çizmiş çizmiş çizmiş Böyle bir soru gördüğü zaman hiç okumamış bile Direkt es geçmiş yuvarlak koymuş Dokuzun burasına böyle yuvarlak koymuş Geçmiş ama bunu okumuş mesela Gerçi bu da onun için uzun gelir ama Onu okumuş mesela tamam mı Böyle yapmıyorsunuz arkadaşlar Uzun sorular her zaman daha fazla bilgi içerir ha, Eyvallah soru Bazı uzun sorular zordur da Ama dediğim gibi Sevgili arkadaşlarım genel itibariyle uzun sorular daha açıklayıcı olur Sen daha iyi anlarsın o soruları ve daha rahat çözersin Daha özgüvenli çözersin Şimdi gelin sorumuza bakalım a, B, M ve N birer gerçel sayı olmak üzere derecesi en az 2 olan Px polinomunun x 8, a çarpı x 8, b polinomu ile bölümünden kalan Kx eşittir Mx artı N polinomunun M ve N katsayılarını bulabilmek için yani şunları bulabilmek için Arkadaşlarım bakın Hangi polinoma bölüyoruz? X, X, A. O zaman X gördüğümüz yere A yazıyorduk. P'de. Ee, burada da B yazıyorduk. Yine P polinomunda. Yani PA ve PB'yi bulmamız gerekirken bazen kalan polinomunda da biz bu A'yı yerine yazdığımız zaman PA, KA'ya ya da PB, KB'ye eşit oluyor. Eşitliklerinden elde edilen denklemlere ortak çözüm uygulanır. Şimdi yukarıdaki yöntemi kullanarak T eleman reel sayı olmak üzere P x eşittir x kare artı 3 x eksi t polinomunun x eksi t çarpı x eksi polinomuna bölümünden kalan polinomu bulmak isteyen Deniz diye bir arkadaşımız var. Şartları sağlayan a ve b sayıları için yöntemdeki denklemleri yanlışlık yapmış. Tamam, hocayı tam dinleyememiş, yanlışlık yapmış ve şöyle uygulamış. Kalan polinomunda a yerine yazıp polinomda b yerine yazıp eşitlemiş. demiş. Kalan polinomda b yazıp polinomda a yerine yazıp birbirine eşit demiş. Yani KA eşitleyip KBPB eşitlemek yerine KA ile PB'yi KB ile PA'ya eşit demiş. Şeklinde oluşturup m ve n katsayılarını sırasıyla -6 ve 15 bulmuş. Buna göre deniz eşitlikleri doğru kuraydı eğer kalan polinomu olarak aşağıdakilerden hangisini elde ederdi diye sorulmuş. Güzel soru. Şimdi gençler dikkatli bir şekilde dinliyoruz. m ve n katsayıları neredeydi arkadaşlarım? Bu m ve n aslında kalan polinomuyla alakalıydı değil mi? Demek ki kalan polinomunu kx'i yani mx artı n'yi dediğimiz kalan polinomunu m'yi bu n'yi de bu bulduğu için aslında kalan polinomunu deniz ne bulmuş? Eksi 6x artı 15 bulmuş ama bu yanlışlıkla bulduğu bir kalan polinom Tamam. Şimdi o halde mesela k pb p pa'ya eşitti ya hangi Polinom için geçerli bu. Px polinomumuz belli bakın. Şurada şurada yazdık. x kare artı 3x eksi t ymiş. Ekstradan bir de hangi polinoma bölüyoruz? x eksi t çarpı x eksi 2'ye bölüyoruz biz bir de bunu. Yani gençler k a eşittir p b yazarken buradaki a ve b'miz şunlar t ve 2 arkadaşlar. Dolayısıyla şunu yazacağız. k t eşittir p 2 ve ee, K2 eşittir PT yazacakmışız. Yani tam terslerini yazacağız. Normal şartlar altında KT, pt'ye K2 de P2 eşit olacaktı ama e, bu kız yanlış yanlış anlamış veya kız veya erkek günü bir isim sanırım. KT eşittir P2, KK eşittir PT olarak yazmış. Peki. Şimdi kt ise kalan polinomumuz belli. Yerine yaz, yazarsam 6t artı 15 eşittir. Şimdi p2'yi bulacağım. 2'nin karesi 4 artı 3 kere 2 6 eksi t yazmış. 6t'yi bu tarafa atarsam 5t kalır. 4 ile 6'yı topladım onu 10, 10 bu tarafa gönderdim Bu da 5 kaldı. T eşittir ne geliyor? 1. Şimdi t'yi 1 bulduk arkadaşlar burada. Ve geçtik şuraya. Demek ki t 1'miş. Şimdi k2 k2 için şurada yerine yazılırsa eksi 6 kere 2 eksi 12 15 daha 3 yapar eşittir pt ki t'yi biz 1 bulmuştuk. Polinomda 1'i yerine yazarsanız 1 artı 3 eksi 1 t1 de unutmayın. Ve burası da ne gelecek 1 eksi 1'den 0 3 3, 3 eşittir 3'ü geldi sağladı. Demek ki t dediğimiz şey neymiş arkadaşlarım 1'miş. Şimdi t'yi 1 bulduğuna göre artık şuraya şöyle 1 yazabiliriz. Ne demişti? Deniz eşitlikleri doğru kursaydı eğer kalan polinom olarak neyi bulurdu diye sormuş bize. Şimdi o zaman biz bismillah deyip başlayalım arkadaşlar. Şimdi biz Px polinomumuzu şöyle gösterelim. X kare artı 3x eksi t olarak biliyoruz ki t'yi biz bulmuştuk zaten bir onu yerine yazalım lütfen. Kalan polinomunun mx artı ne olduğunu biliyoruz. Bir de köklerimizin de 1 ile 2 olduğunu biliyoruz. Yani biz artık şunu yapacağız. P1 eşittir K1 doğrusunu yapacağız. Ve P2 eşittir K2 diyeceğiz. Şimdi P1'i yerine yazarsanız 3 gelir. K1'i yerine yazarsanız M artı N gelir. p 2 yerine yazarsanız ki P2 kaç gelmişti? Şu 4 artı 6 eksi T gelmişti. T1'de 9 gelir. K2'yi yerine yazarsanız 2M artı N gelir. Şimdi bakın 2M artı N'nin 9 olduğu m artı n'nin 3 olduğu bu dünyada ben üsttekinden alttakini çıkarırsam m eşittir 6 gelecektir. m 6 ise n eksi 3'tür arkadaşlar. Ve kalan polinomu neydi? Mx artı neydi? Yani 6 x eksi 3 bulunur. Gerçekte kalan polinomu. Dolayısıyla cevap da mis gibi Ceyhan seçeneği olur gençler. Tamam kabul bu soru uzunmuş ama biraz e, bu soru evet görünürse yani görselde uzunmuş fakat Çözümü de uzunmuş diyeceğiz sevgili gençler. Evet geçtim 10. soruma. 10. soru için az önce yaptığım çözümlerin bir kısmını sileceğim. A kümesi 4, 5, 8 ve 10'dan oluşmuş. B kümesi de 2, 4, 8, 12'den oluşmuş. Ve X, Y, Z birer pozitif tam sayı olmak üzere P, Q, R diye 3 tane önerme verilmiş bize. Buna göre X, Y, Z sıralı üçlüsü aşağıda verilenlerden hangisi olursa Q ise P ise R önermesinin doğruluk değeri sıfır olur. İse bağlacının sonucunun sıfır olabilmesi için şunun bir şu kısmı sıfır olması lazım. Ayrıca P'nin değil ise R'nin de sıfır olabilmesi için bunun bir bunun sıfır olması lazım. Yani burada Q'nun bir olduğunu bulduk. Bakın Q bir P'nin değil ise P sıfırdır R'de sıfırmış. Yani birinci ve üçüncü önermeler yanlış söylüyor. Sadece ikinci önermemiz doğru bir bilgi veriyor bize Peki Şimdi Q'ya bakalım Doğru söylene bakalım her zaman B kümesinin bazı elemanları Y ile tam bölünür demiş Şimdi B kümesinin bazı elemanları Y'ye tam bölünüyorsa 2, 4, 8 ve 12 Y'ye tam bölünecek Tamam eyvallah bu bir dursun P'ye bakalım A kümesinin bazı elemanları X ile tam bölünür Şimdi A kümesinin bazı elemanları X ile tam bölünür önermesi yanlışsa, A kümesinin hiçbir elemanı X'e tam bölünmüyormuş aslına bakarsanız Doğru mu? A kümesine 4, 5, 8, 10 Şimdi 4, 5, 8, 10'dan Mesela hiçbiri tam bölünmeyecekti ya Ben A kümesinden 4'ü seçersem şimdi Arkadaşlar 4, 5, 8, 10'u 4 ile 8'i 4 tam böler gitti bölünmeyecek 4, 5, 8, 10 3'e bölünmez 3'e bölünmez 3'e bölünmez ama 4'e bölündür bu da gitti Şimdi gençler devam B kümesinin bazı elemanları Y ile tam bölünür Şimdi B kümesi 2, 4, 8, 12 mutlaka bölünmesi gerekiyor. 2, 4, 8, 12 5'e bölünmüyor arkadaşlar hiçbiri. Bu da gitti o zaman. 2 ve 2 oluyor. Devam. A fark B. A fark B'ye bakarsanız 4'ü silmemiz gerekiyor. Çünkü 4 ikisinde de var. 8'i silmemiz gerekiyor. 5 ve 10 kaldı geriye. 5 ve 10. Bakın A-B kümesinin bazı elemanları Z ile tam bölünür diyor. Demek ki Z ile tam bölünmüyormuş arkadaşlar. Yani ben gidip 5 beş seçersem 5'i de 10'u da tam böleceği için olmaz arkadaşlarım. Demek ki 4'ü seçelim ki 5'i de 10'u da tam bölmesin. Demek ki cevabımız neymiş? Adana seçeneğinde verilmiş diyeceğiz. 10. sorumuzun cevabına biz. Geçtim 11'e. Bir bilgisayar firması ürettiği bir yapay zeka programına matematiksel işlemler yaptırdığında yapay zekanın bulduğu sonuç herhangi bir sayının karesini aldığında doğru sonuçtan 9 eksik. Herhangi bir herhangi farklı iki sayıyı çarptığında doğru sonuçtan iki fazla herhangi iki sayıyı topladığında doğru sonuçtan dört fazla olmakta yapay zeka programına girilen bir gerçel sayının karesi ile üç katını topladığında şimdi ikisi girmiş olsun bu yapay zeka, zeka programına bunun karesini al dediğin zaman karesinden dokuz eksik buluyordu cevabı önce bunu bulacak değil mi? Karesiyle ile 3 katını toplayacak ya şimdi 3 katı diyor demek ki o x de 3'ü çarpmış ama herhangi iki sayıyı çarptığımızda da bulduğu sonuçta 2 fazla buluyordu dolayısıyla 3x artı 2 bulacak sonra da gençler şu parantezleri şöyle yapalım görsel bütünlük oluşsun daha sonrasında sevgili gençler bunları bir de toplamış herhangi iki sayıyı herhangi iki sayıyı topladığında da bulduğu Sonuçtan 4 fazlasını buluyordu yani bunları toplarsam 4 fazlasını bulacağız bir de ve gençler diyor ki karesi 3 katına toplandığı sonuç olarak bu sayıdan hangi sayıdan? xten daha küçük bir sayı elde ettiğine göre. Yani küçüktür X'miş bu. Programa girilen sayı hangisi olamaz diye sorulmuş Öncelikle şurayı bir toparlayalım. Bakın X kare eksi 9 artı 3X artı 2 4 daha 6 küçüktür X dedim. X kare bakın X'i şuraya gönderdim artı 2X geldi. Eksi 9 artı 6 daha da eksi 3 yapar küçüktür 0 kalır. Ben burayı x'e x burayı da artı 3'e eksi 1 diye açarsam x eşittir 1 ve x eşittir eksi 3 gelir. Dolayısıyla benim köklerim eksi 3 ve 1 iken sevgili gençler hemen bu eşitsizlik için bir tablo oluştururum ben. Baş katsayımızın sayımızın şurada pozitif olduğunu görüyorsunuz ve sıfırdan küçükleri işaretleyeceğiz. Pozitif negatif pozitif dedim bunların içleri boş çünkü eşitlik yok. Ve ne tarafı tarayacağım arkadaşlar? Tabii ki sıfırdan küçük olan yerleri tarayacağım. Yani 3 ile 1 arasında olmalıymış bizim bu programa girilen sayımız. 5 2 eksi 2 buçuktur bu aralıkta. 1 bu aralıkta. 2 bu, bu aralıkta. Sıfır bu aralıkta ama 2 bu aralıkta değil. Şurada arkadaşlarım. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneği olur diyeceğiz. Gönül rahatlığıyla. Ve devam ediyorum 12. sorumuzda ax bx ve px birer polinom olmak üzere ax ve bx polinomunu bu şekilde vermiş olduğuna göre baş sayısı eksi 1 olan 3. dereceden px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır diye sormuş şimdi öncelikle biz bu ax polinomunu biraz düzenleyelim bakın ben burayı x'e x diye burayı da eksi artı 2 diye açabilirim burayı da x parantezinde x artı 4 biçimde yazabilirim yani ax polinomumuz aslına bakarsanız x artı 2 çarpı x eksi 3 çarpı x artı 4 çarpı x'miş arkadaşlar. Ve bölü bir de px'imiz var. Hemen burada yazalım. Daha sonra bir de bx polinomumuza bakalım. bx polinomu içinde şöyle kesir çizgimizi çektik. Şu kısım x parantezinde x eksi 2'dir biliyorsunuz. Burası da x'e x ve 4'e 2 diye açılır. Dolayısıyla x artı 2 ve x artı 4 yazdım. Alt kısmına da neyimiz var? px'imiz yine mevcut. Şimdi Px polinomu öyle bir polinom ki 3. dereceden olacak. 3 tane yani 1. dereceden 3 tane çarpan olacak. Ve yukarıdakilerle sadeleşip Ax'i oluşturacak. Yukarıdakilerle sadeleştirip Bx'i oluşturacak. Böyle bir polinom. Hemen ortak olanları seçebiliriz. Çünkü ortak olanlar zaten mecburi sağlayacak. Mesela x mutlaka vardır Px'in içerisinde. X artı 4 mutlaka vardır. Ve X artı iki mutlaka vardır Px'in içerisinde. Yani ben Px polinomum için artık şunu söyleyebilirim. X çarpı x artı 4 çarpı x artı 2'dir derim. Ha bir de 3. dereceden ve baş katsayısı da -1 demiş. Yani benim burada bir de eksi çarpanım olacak baş katsayısı -1 ise. Px polinomum hazır. Bu Px polinomunun x 1 ile bölümünden kalanı sorduysa x gördüğün yere 1 yaz diyor. Nerede Px polinomunda. Yani P1 sorulmuştur demek. P1 de arkadaşlarım 1 çarpı 1 artı 4 5 yapar. 1 artı 2 3 yapar. Çarparsanız -15'in ta kendisi gelir. Doğru cevabımız denizli seçeneği olur deriz. Gönül rahatlığıyla. Ve gençler geçtim 13'e. Şu kısmı şuraya taşıdık. Çözelim. Logaritma 2 tabanında kök içerisinde x kök 2 eşittir. 1 olduğuna göre x kaçtır? Şimdi gençler logaritmanın tanımını kullanacağız. Ve daha sonrasında gerisi köklü sayılar. O da basit. Şunu yazdım. Eşittir 1'miş. Logaritmanın tanımından 2 üzeri 1 eşittir logaritmanın içi. Dolayısıyla kare içerisinde x kök 2 eşittir neymiş arkadaşlarım? 2 üzeri 1, 2. Her iki tarafın karesini alırsanız x kök 2 eşittir 4 yapar. Her iki tarafı kök 2'ye bölerseniz x eşittir 4 bölü kök 2 olur. Kök 2 ile genişlettiğiniz takdirde de 4 kök 2 bölü 2 gelecektir. Bu da bize 2 kök 2'yi verecektir. Yani x'imiz neymiş arkadaşlar? kök kökü giymiş diyeceğiz. Doğru cevap denizdiymiş. Ve sevgili arkadaşlarım geçtim 14'e. Bir duvarın üzerinde matkap ile yarı çapı r santimetre ve uzunluğu h santimetre olan silindir biçiminde bir delik açıldığında deliğin içerisinden çıkan moloz miktarı gram cinsinden logaritma r artı bir tabanında h şeklinde modellenmiş. Matkapla 25 santimetre kalınlığındaki bir duvarın ön yüzeyinde. Şimdi bir tane duvar var arkadaşlar. Bu duvar Şöyle göstereyim ben size. Şöyle bir duvarımız olsun. Gözünüzde de canlandırın. Şurası 25 cm'ymiş. Bu duvarın ön yüzü burası olsun. Şu tarafta arka yüzü olsun. Tamam. Şimdi ön yüzünde sevgili arkadaşlarım yarı çapı 1 cm. Yani çapı 2 cm olacak şekilde. Arka yüzeyinde ise yarı çapı demiş kaç cm? 3 cm. Yani çapı 6 cm olacak biçimde Aynen öyle silindir biçimde ve duvarın yüzeylerine dik şekilde karşılıklı iki delik açılarak yani burası bu şekilde bir delik oluyor arkadaşlarım şuraya doğru burası da bu şekilde bir delik oluyor tamam mı şu şekilde delikler açılıyor şöyle gösterelim pekala yüzeylerine dik şekilde karşılıklı iki delik açılarak deliklerden toplam 4 gram moloz dökülmüş totalde 4 gram dökülüyor. 3 santim yarı çaplı deliğin uzunluğu 1 santim yarı çaplı deliğin uzunluğunun 4 katıdır diyor. Yani burası haçsa burası 4 katı 4 haçtır arkadaşlar. Ve daha sonrasında delikler hizalı olduğuna göre duvarın içerisinde iki deliğin uç noktaları arasında kaç santim mesafe kalmıştır? Yani şu ikisi arasındaki mesafe soruluyor bize. Hani delikleri açtık açtıktan sonra şu arada kalan mesafe soruluyor. Anlaşıldı mı? Peki gençler. Yukarıdaki formülü kullanmamız gerekiyor. Şunu ben şöyle yukarı doğru taşıyayım. Taşıdıktan sonra da geçelim formülü uygulamaya. Ne demişti? R santim yarı çaplı ve uzunluğu yani yüksekliği de h olan silindir biçiminde bir delik açıldığında bu kadar moloz dökülüyor. Yani logaritma. R'imiz kaç arkadaşlar? ilkinde 1. Dolayısıyla 1 bir artı 1'den 2 tabanında diyeceğim. Parantezi boşver. 2 tabanında h'ımızda h zaten. Artı diğerinin yarı çapı 3'tü. 3 üç artı 1'den burası 4 gelir. Diğerinin yüksekliği 4H'tı. Buraya da 4H diyeceğim. Ve bunların toplamında ne çıkmış arkadaşlar? 4 e, gram moloz dökülmüş. Burası da 4'müş yani. Peki. Bakın ben buraya logaritma 2 tabanında H yazdım. Artı bu kısımda logaritma 4 tabanında 4. Artı logaritma 4 tabanında H yazabilirim ki. 4 tabanda 4 1'dir. Karşıya atarsam burada 3 kalır logaritma 2 tabanında h dedim artı şunu da 1/2 çarpı logaritma 2 tabanında h yazabilirim. Çünkü 4 2'nin karesidir. 2'nin karesinin kuvvetini başa atarsam ters çevirip geçer. eşittir 3. Demek ki burada 3/2 tane bakın bir tane burada bir tane 1/2 tane de burada. 3/2 tane logaritma 2 tabanında h eşittir 3 olacak. Ve sevgili gençler burada 3'leri sadeleştirirsek, 2'yi de karşıya atarsak logaritma 2 tabanında h eşittir 2 olur. Ve h buradan 2'nin karesinden 4'ü verir bize. H4'müş. E birisi haçtı öteki de 4 haçtı 16. Yani burası 4 santim. Burası da 20 santimmiş arkadaşlarım. Pardon 16 santimmiş. 16 santim. E buranın tamamı 25 santimdi. 4 birisi ilerledi. 16 birisi ilerledi. Arada 5 santimetrelik mesafe kalmıştır deriz. Doğru cevabımız da Edirne seçeneği olmuş olur böylelikle. Ve sevgili gençler geçiyorum 15. soruma. Pardon uygun koşullarda tanımlı, fx eşittir x bölü 2 artı logaritma 2 tabanında a eksi x fonksiyonu için f4 eşittir f eşittir sağlanıyor. A gerçel sayısının değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi 4'ü yerine yazacağız. 4'ü 2'ye böldüm 2 artı logaritma 2 tabanında a eksi 4 eşittir. Şimdi 2 yerine yazıyorum. 2 bölü 2 1 artı logaritma 2 tabanında a eksi 2. Evet bu, bu ikisi birbirine eşit. 1'i aldım bu tarafa attım burada 1 kaldı. Buradaki 1'i 2 tabanında yazarım. Logaritma 2 tabanında 2 artı. Logaritma 2 tabanında a 4 yazdım. Ve bu da eşittir. Logaritma 2 tabanında a eksi 2'yi verdi bana. Daha sonrasında dedim ki şununla şunu toplarsam logaritma 2 iki tabanında içlerini çarparım 2 a 8 gelir. Bu da bana logaritma 2 tabanında a eksi 2'yi veriyormuş. Demek ki sevgili gençler bunların tabanları birbirine eşit olduğuna göre içleri de birbirine eşittir o halde denim. Ve 2a eksi 8'i tabi doğal olarak a eksi 2'ye eşit a'yı bu tarafa eksi 8'i bu tarafa hoplatırsak a eşittir 6'yı verir. a gerçel sayısının değeri sormuştu. Cevabımız 6'ymış diyeceğiz sevgili gençler. Doğru cevap c seçeneğinde verilmiş. Ve devam ediyorum 16. sorumla. Buradaki yuvarlak içerisindeki x sembolü x doğal sayısının 3'le bölümünden kalanı ifade ediyor arkadaşlarım. Doğal sayılar kümesine tanımlı bir f fonksiyonu da şu şekilde tanımlanmış. Eğer diyor üçle ile bölümünden kalan sıfırsa bunu kullanacaksın. 3 ile bölümünden kalan 1 bunu kullanacaksın. 3 ile bölümünden kalan iki ise de bunu kullanacaksın diyormuş. Buna göre f fonksiyonunun görüntü kümesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruluyor. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlarım 3 ile bölümünden kalan sıfırsa 3'ün katıdır. Ve biz direkt bu sayıyı kullanacağız. Yani ikisi 3k'yı kullanacağız. Eğer 3'le bölümünden kalan 1 ise bundan 1 çıkaracaksın diyor. Yani yine 3K'yı kullanacağız. Eğer 3'le bölümünden kalan 2 ise diyor 2 eksiğini yani eksi 2'yi kullanacaksın. Yani yine 3K'yı kullanacaksın diyor. Yani eninde sonunda neyi kullanacakmışız? Sadece 3'ün katı olan doğal sayıları kullanacakmışız biz görüntü cevabımız da B seçeneği olacakmış dedik. Ve geçiyoruz kaçıncı sorumuza? 17. sorumuza. Bir alışveriş merkezinde belirli bir noktaya yerleştirilmiş olan aşağıdaki tabelalarda adları yazan dükkanların her biri adının yazdığı tabelanın sivri ucunun gösterdiği yönlidir. Mesela Terzi bu tarafta, Kasap bu tarafta, Şarküteri bu tarafta, Berberle, Manav sol taraftaymış gençler. Tabelada adı yazan dükkanlardan iki tanesi rastgele seçiliyor. Bu dükkanların bulunduğu yerler kendi aralarında değiştiriliyor. Buna göre iki dükkanın yeri değiştirildikten sonra tabelaların tüm dükkanların bulunduğu yönleri doğru gösterme olasılığı nedir? Yani dükkanlar aynı yerde duruyor tabelaların yerleri değiştiriyor sevgili gençler. Tabeladaki isimler değiştiriliyor. Ee, bakalım. Yok pardon özür dilerim tam tersi. Yani iki dükkanın yeri değiştiriliyor. Yeri değiştirdikten sonra da tabelaların doğru gösterme olasılığı soruluyor. Bu o, nasıl mümkün? Mesela şu sağ tarafı gösterenlerden iki tanesi seçilip yerleri değiştirilirse ya da şu iki tanesinden ikisi seçilip yerleri değiştirilirse mümkün. Tüm durumda 5 tane dükkandan ikisi seçiliyor ve yerleri değiştiriliyor. Cevap bu. 3'ün ikilisi 3, 2'nin ikilisi 1 topladım 4, 5'in ikilisi 10 yapar. 4 10 da 2 5'in ta kendisidir. Yani cevabımız D seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler. Ve arkadaşlarım geçiyorum 18. soruma. 3 tane özdeş lacivert pantolon bakın 3 tane lacivert bir tane yeşil ve bir tane siyah pantolon olmak üzere 5 pantolon olan Murat. 3 farklı askıya her bir askıya bir pantolon gelecek şekilde bu pantolonları asacak. Buna göre Murat bu işlemi kaç farklı şekilde yapabilir? Şimdi şöyle 3 tanesi lacivert unutmayalım bu lacivertler kafa karışıklığına sebep olabilir. Dolayısıyla askılara 3 tane askıya ben bunları asarken şu şekilde düşüneceğim. Ya hepsi lacivert asılmıştır diyeceğim. Ya iki tanesi lacivert bir tanesi farklı renk ya da bir tanesi lacivert diğerleri farklı renk ki diğerleri farklı renk sadece yeşil ve siyah kaldı zaten. Dolayısıyla LYS yazabiliriz. Şimdi 3 tane lacivert pantolon özdeş olduğu için 3 faktüryel bölü 3 faktüryel biçimde sıralanırlar. Yani tek farklı biçimde. Burada buraya Y veya S'den bir tanesini seçeceğiz önce 2 çarpı. Daha sonrasında bunlar varsayalım ki y'yi seçtik 3 faktöriyel bölü 2 tanesi özdeş olduğu için 2 faktöriyel biçimde yani 2 kere 3'ten 6 farklı biçimde sıralayacağım. Burada da sevgili gençler 3 tane farklı renkte pantolonum olduğu için 3 faktöriyel biçimde direkt olarak sıralanır. Bu da bize yine 6'yı verir. Toplamda 6 artı 6 artı 1 13 yapar. 13 farklı biçimde sevgili gençler bu işlem gerçekleştirebilir diyeceğiz. 18. sorumuzun cevabı da Ceyhan seçeneği olacak. Ve geçiyorum 19. soruma. Aşağıda birim kareli dik koordinat düzleminde fx fonksiyonun grafiği bize verilmiş. Parçalı bir fonksiyon fx. Buna göre 3 tane öncül var bu fonksiyonlardan. Hangileri gerçel sayılarda süreklidir? Şimdi f'in mutlak değerini alırsak eğer... E, x eksenin altında kalan kısmı yukarı doğru çevireceğiz ve içinde dolduracağız tabi burada olduğu gibi ve artık benim yeni fonksiyonum siyah fonksiyon olacak bu siyah fonksiyon artık bizim için süreklidir dolayısıyla yani kalemimizi kaldırmadan çizebildiğimiz için birinci öncül olur arkadaşlar ikinci öncülümüzde f eksi x demiş f eksi x denildiği zaman fonksiyonu sadece y ekseni göre simetriğini al demeye çalışıyor bize yani şu şekilde simetri alabiliriz biz buraya kadar bu şekilde Buradan sonra da bu şekilde yani mavi fonksiyon gibi olacak bizim fonksiyonumuz. ikinci öncüldeki fonksiyonumuz ve bu fonksiyon sürekli değildir gitti. Üçüncü öncülümüzde ise hem y eksenine göre hem de daha sonrasında x eksenine göre simetralı demiş. İçeri y eksiyle çarptığı için y eksenine göre dışarı y eksiyle çarptığı için de x eksenine göre simetralı alacağız. Ki bizim az önce yaptığımız fonksiyon bakın şuydu ben bunun bir de x'e göre simetriyini alırsam şu olur arkadaşlarım. Ve burası da şu şekilde bir fonksiyon olur. Ve doğal olarak siyah fonksiyon da sürekli olmadığı için üçüncüyü de biz elemek zorundayız. Cevabımız yalnız 1 olacak deriz sevgili gençler. 19. sorumuzun cevabı. Geçtim 20'ye. Tüm gerçel sayılarda sürekli olan f fonksiyonu negatif olmayan x gerçel sayısı için X küçük veya eşit. FX o da küçük veya eşit. 2X eşitsizliğini sağlamakta. Yani sevgili arkadaşlarım bunu kafamızda da canlandırabilmek adına şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın şurası Y eşittir X fonksiyonumuz olsun. da Y eşittir 2X fonksiyonumuz olsun. Yazalım bu X fonksiyonu. Bu da 2X fonksiyonu. Benim FX fonksiyonum demek ki bu aralıkta bu şekilde gidip gelen bir fonksiyonmuş diyebilirim. Tamam. Şimdi diyor ki FX'in 1'deki limiti ve f(x)'in 2'deki limiti bu toplamın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Öncelikle şunu bulması kolay. f(x)'in 1'deki limiti yani ben burada 1 yerine yazdığım takdirde 1'den büyük veya eşit 2'den küçük veya eşit olacak. Yani gençler, limit x 1'e giderken f(x) nerede olacakmış? 2 ile 1 kapalı aralığında olacakmış. Şimdi gençler, limit x 2'ye giderken f, fx'e bakmamız lazım bizim. Şimdi f, fx'de fx fonksiyonunun ikideki limiti doğal olarak 2 ile 4 aralığında olmak zorunda. 2 küçük veya eşit, 4 küçük veya eşit yani bu aralıkta olacak. Daha sonrasında ben bu aralıktaki fonksiyonların yani şöyle diyelim yine fx'in bu aralıktaki limit değerlerine bakacak olursam da Alt sınır olan 2'yi yerine yazdığım zaman 2 ile 4 aralığında, üst sınır olan 4'ü yerine yazdığım zaman 4 ile 8 aralığında olacak. Yani otomatikman bakın 2'den 4'e 4'den 8'e yani ne demek? 2'den direkt 8'e kadar olacak. Yani 2 küçük veya eşit limit x 2'ye giderken ffx o da küçük veya eşittir 8'dir diyeceğiz. İşte bunların toplamı kaç farklı tam sayı değeri alabilir diye sorulmuş. 3 küçük veya eşit 10 küçük veya eşit olduğu için 3'ten 10'a kadar tüm tam sayı değerlerini alır. Ondan 3'ü çıkarıp bir e eklerseniz kaç tane tam sayı değeri olduğunu bulursunuz. Totalde 8 tanedir. Cevabımız da Adana seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. 20. sorumuzun cevabına. Ve gençler devam ediyorum. 21. sorumla. Baş kat sayısı 3 olan 2. dereceden Px polinomu için P0, P türev 1 toplamları P 2. türevde 3. Px'in katsayılar toplamı sorulmuş. Bakın İkinci dereceden dediği için ve baş katsayısı da 3 olduğu için ben Px polinomunu 3x kare artı Ax artı B biçiminde yazacağım. Daha sonrasında bize P türev x lazım. Bu da 6x artı A yapar. Ve P'nin ikinci türevinde x lazım. Bu da 6 yapacaktır. Şimdi şununla P türev 1'i toplamış. P türev 1 6 artı A yapar. Hadi gelin şununla şunu toplayalım. 3x kare artı Ax. E, artı b daha doğrusu bununla bunu toplamamış şöyle yapmış şunu da silelim p0 p0 kaç arkadaşlar p0 eşittir b'dir değil mi bak bu gidiyor bu gidiyor b kalıyor işte bununla bunu toplamış 6 artı a artı b eşittir p 2 türevde 3 p 2 türevde 3 nedir arkadaşlarım x'de herhangi bir ifade olmadığı için zaten 6'ya eşittir yani ne demek bu A artı B'nin direkt olarak sıfıra eşit olması gerektiğini biz biliyoruz artık. Peki şimdi o halde bizden ne istenmiş? P2'nin toplamı yani P1 istenmiş. Hadi gelin şurada P1'i bir bulalım sizle beraber. P1 eşittir dedim. 3 artı A artı B. E A artı B neydi? E sıfırdı hocam. O halde cevap kaçtır? Üçtür deriz. Doğru cevabımız denizli seçeneği olur. Ve gençler geçtim 22'ye. Şu kısmı sildim sorumu çözüyorum abc reel sayılar olmak üzere fx 2 bölü ax artı b eğrisine k2 noktasında teğet olan doğru budur demiş yani bunu, buradan şunu anlıyoruz ki f2 eşittir 2'ymiş aynı zamanda g2 de 2'ymiş çünkü fonksiyona teğet zaten o noktada f(2) 2 ise şuradan 2 bölü 2a artı b eşittir 2 olacaktır ve buradan da 2a artı b'nin 1 olması gerektiğini söyleyebiliriz bu cepte kalsın bir de g2 2 ise, şurada yerine yazalım g2 eşittir c eksi 8. Bu da kaçmış 2ymiş, o zaman c kaçtır arkadaşlar c 10dur. Ki bunun 10 olduğunu bulduk biz. Artık bu cepte Peki, şimdi c'yi bulduk eyvallah. 2 artı b'nin de 1 olduğunu biliyoruz ona da eyvallah. Bir de arkadaşlar neymiş? Bu eğriye mesela o eğri şöyle bir eğri, bu eğriye tam olarak şu noktadan bir teğet atmışız. Bu teğetin eğimi bakınız eksi 4. Ve bu noktanın apsisi neydi ki? O zaman şunu söyleyebilir miyim? F türevi 2 eşittir eksi 4'müş. O zaman şunun türevini alacağım. Yerine 2'yi yazacağım ve eksi eşitleyeceğim. Hadi yapalım bunu. Ben bu fx fonksiyonunu daha kolay türev alabilmek adına şöyle yapayım. 2 çarpı ax artı b'nin eksi 1. kuvveti diyelim. F türevi x'e bakalım şimdi. F türevi x eşittir. Eksiyi başa attım. Eksi 2 çarpı ax artı b'nin eksi 2. kuvveti çarpı içinin türevi a. Daha sonrasında ise ben bunu eksi 2a bölü ax artı b'nin karesi yazarım. Ve bu f türev x'e eşit olur. Şimdi bize ne lazım? F türev 2 lazım. F türev 2 de eksi 2a bölü 2a artı b'nin karesidir. Ve bu da kaç gelecek dedik? Eksi 4 gelecek dedik. Bakın arkadaşlar. 2a artı b'nin ben 1 olması gerektiğini bulmuştum. Burada da 2a artı b var. 1, 1'in karesi yine 1 yapar. Yani alt kısım komple gitmiş oldu. 2a eksi 4'e eşitse a'da kaçtır? 2'dir. Ben a'nın 2 olduğunu buldum. a 2 ise şurada da 2a artı b 1'dir demiştik. 2 kere 2 4 artı b 1 ise de tabii ki kaçtır? Eksi 3'tür. Bunu da yerine yazdım. 2'den 3 çıktı. Eksi 1. Bir. Eksi 10 ekledim. Cevap 9 oldu diyebiliriz. Doğru cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiş mis gibi. Ve devam ediyorum 23. sorumla. Aşağıda dik koordinat düzleminde y'eştir fx fonksiyonun grafiği bize gösterilmiş. F'in grafiği bu. Çok güzel bir soru. Dikkatli dinle. Buna göre 3 tane öncül var. Hangileri doğrudur? Bu F'in grafiği unutmayalım. Şimdi F türev eksi 5. Yani eksi 5 noktasından çekilen teğetin eğimi ki fonksiyonu zaten bu noktada doğrusal olduğu için eksi 5 noktasında fonksiyon doğrusal olduğu için eğimi yani türevi şurası kaç birim? 5 burası kaç birim? 3 ee, azalan olduğu için fonksiyon eksi 5 bölü 3'tür eğim. Yani şu eksi 5 bölü 3'müş. Büyüktür diyor f türev eksi 1. Eksi 1 şurada bir yerde ve bu noktadaki eğimimiz 3 bölü 3 artan olduğu için pozitiftir 1. Eksi 5 bölü 3 birden büyük mü arkadaşlarım? tabii ki hayır bu gitti. Geçtim 2'ye f türev 5 f türev 5 şuradadır ve ben bu fonksiyonun 5 noktadaki teğetin eğimini bulursam x eksenine paralel olduğu için 0'dır. Büyüktür diyor f1. Şimdi f1 kaç? Direkt bak F türevi 1 değil ha F1. Arkadaşlar F1 yukarı çıktım. Nereye çarptım? 3'e. Demek ki kaçmış 3. 0 3'ten büyük müdür? Tabii ki hayır. Cevabımızın yalnız 3 olduğu aşikar artık. Ama yine de 3. öncülümüze de bakalım. 6 burada. F6 3'tür. Büyüktür diyor F türevi eksi 2. Eksi 2 de burada bir yerde. Eksi 2 noktasındaki teğetin eğimi burada ne, ne demiştik? 3 üç bölü 3'ten 1'dir. Yani 3 büyüktür. 1 diyor arkadaşlar 3 birden büyük mü? Evet o zaman cevabımız tabii ki Edirne seçeneği olacaktı sevgili gençler Geçtim 24'e Aşağıda fx eşittir x kare artı 3 ve gx eşittir 9 eksi x kare parabollerinin grafikleri bize gösterilmiş köşeleri bu paraboller üzerinde ve kenarları eksenleri paralel olan şekildeki ABCD dikdörtgeni çiziliyor fx eşittir x kare artı 3 ve gx eşittir 9 eksi x kare buna göre ABCD dikdörtgenin alanı en çok kaç birim kare olan Şimdi bunu şöyle göstermek istiyorum ben size. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bakınız gençler. Ben şu noktanın absisine a demek istiyorum. Şurası a birimse bu paraboller y eksene göre simetrik olduğu için şurası da eksi a'dır. Yani benim dikdörtgenimin uzun kenarı 2a'dır. Şimdi a'yı yerine yazarsam eğer. Hangisinde? F'de yerine yazarsam şu noktanın ordinatı a kare artı 3 olacaktır. G fonksiyonunda yerine yazarsam şu noktanın a, e, ordinatı da 9 eksi a kare olacaktır. Ve ben şuradaki uzunluğu bulabilmek için tabii ki bundan bunu çıkarmam gerekir. Çıkardığım takdirde de 6 eksi 2 a kare yapar. Yani benim öyle bir dikdörtgenim var ki bu dikdörtgenin kısa kenarı 6 eksi 2 a kareyken uzun kenarı 2 aymış Ve benden istenilen şey bu. Bu dikdörtgenin alanının maksimum olması. O zaman alan bulacağız. Alan fonksiyonumuzu gelin sizle beraber oluşturalım. Kısa kenar çarpı uzun kenardı. 2a çarpı 6-2a kare yazdım. Bu bana alan fonksiyonu olan ax'i versin. 2a'yı içeri dağıtıyorum. 12a-4a küp yazdım. Eşittir ax fonksiyonu. Daha sonrasında a türevi x'i bulalım ki 0'a eşitleyip ekstremumlarını elde edelim. 12 eksi 12 a kare yazdım. Eşittir ne olacak? 0. 12 parantezinde 1 eksi a kare sıfırsa a buradan ya 1'dir ya da eksi 1'dir ki tabii ki ben a'yı pozitif tarafta seçtiğim için 1'i kabul edeceğiz. Eksi 1'i değil. a 1'miş arkadaşlar. Alan sorulmuştu. Bakın şurası 2 olur. Şurası 4 olur. 2 kere 4 8 yapar. Doğru cevabımız da D şıkkıydı gençler. Ve devam ettim 25'te Güzel bir dizi sorusu. Sonlu bir aritmetik dizinin ardışık 3 terimidir. M, 8 ve P. Ortanca terim sabit kalmak üzere M değeri 1 artırılır, azaltılır. Özür dilerim. Şimdi M var, 8 var ve P var. Bu aritmetikmiş arkadaşlar. Aritmetik. Şimdi M değeri 1 azaltılır diyor. Yani M-1. Ortanca terim sabit kalsın diyor. P değeri de 5 artırılsın diyor. Artık bu da bir geometrik dizidir diyor. Bakın. Geometrik. Pekala. Buna göre elde edilen geometrik dizinin yani şu dizinin 3. terimi yani P artı 5 kaçtır diye sorulmuş. Güzel. Şimdi gelin hesaplamalar yapalım. Aritmetik dizilerin ortak özelliği neydi? Bakın. M ile P'yi toplayınca ortadakinin 2 katını veriyordu. Yani M artı P kaçmış? 16. Bu cepte. Tamam Geometrik dizinin özelliği neydi? Bununla bunu çarparsam ortadakinin karesini elde ediyordum. Yani m eksi 1 ile bir güzel şöyle p artı 5'i çarpınca 64 elde edeceğim. O halde sevgili arkadaşlarım buradan p'yi çekelim. p eşittir 16 eksi m yapar mı? Yapar. m eksi 1 çarpı p neydi? 16 eksi m artı 5 eşittir 64 yapar dedik. Burası m eksi 1 burası ise 16'ya 5 ekledim 21 eksi m eşittir 64 dedim gelin arkadaşlar dağıtalım 21m 21 m eksi m kare eksi 21 artı m eşittir 64 dedim birazcık düzenlemek istiyorum hepsini sağ tarafa toplayalım m kare bakın 21 m m daha 22 m yapar karşıya attım eksi 22 m eksi 21 vardı bunu da karşıya atarsam artı 85 olur eşittir 0 ben burayı m ve m burayı da eksi 17 ve eksi 5 diye açacak olursam çarpımları 85 toplamları eksi 22 yapar. Demek ki benim m değerim 17 imiş veyahut 5 Peki hangisini kabul edeceğim ben? Gençler gelin m gördüğümüz yere 17 yazalım. Bakın burası 16 olur. Burası 16 olur. Dolayısıyla 16 yarıya düşmüş bir yarıya daha düşecek geometrik diziydi. Burası da 4 olur. Ama bana ne demişti? Ne demişti? Artan bir geometrik dizi demişti. 16, 8, 4 azalan bir geometrik dizidir. Dolayısıyla 17 olmaz. Sileceğiz. Ve diyeceğiz ki demek ki M kesinlikle 5'miş. O halde yerine yazalım. Bakın burası 4 olur. 4'ten 8'e 2 kat. 8'den 2 katı da kaç yapar? 16 olur. Demek ki bize bu sorulmuştu. Cevabımız da Adana seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler. 25'i de çözdük. Geçtik. 26 yaptık. Reel sayılarda tanımlı fx sürekli ve periyodik bir fonksiyon olup fx'in esas periyodu 2'dir. Yani 2'de bir tekrar ediyor. 2 birimde bir tekrar ediyor demek bu. Eksi 3'den 3'e fx dx 12'ymiş. Olduğuna göre eksi 1'den 3'e fx dx kaçtır? Bakın bu eksi 3'den 3'e fx dx'i ben şöyle yazabilirim. Eksi 3'ten eksi 3'den eksi 1'e fx dx artı eksi 1'den 3'e fx dx. 1'e f(x) dx <gülüyor> ve 1'den 3'e f(x) dx eşittir kaçmış 12. Şimdi bunun periyodu 2 ya. <gülüyor> 2'de 1, 2 birimde 1 fonksiyon kendini tekrar ediyor dedik. O zaman şunun belirttiği integralin sonucu a ise bunun belirttiği integralin sonucu da a'dır. Şu integralin sonucu da a'dır. Yani 3a kaçmış? eşittir 12. Hocam a eşittir 4'tır o halde. Şimdi benden ne istenmişti? Eksi 1'den 3'e kadar fxdx. Bakın şu kısmı size göstermek istiyorum. Şu kısmı. Dikkatli olun arkadaşlar. Eksi 1'den 1'e, 1'den 3'e. Yani otomatikman eksi 1'den 3'e. Yani bizden istenen bu zaten. Yani a ile a'nın toplamı. Yani 2a sorulmuş. a4 ise 2a kaçtır? Tabii ki 8'dir. O halde cevap da a seçeneğinde verilmiştir diyebilirim gönül rahatlığıyla. Ve devam ediyorum. Bir diğer sayfamdayım. Kaçıncı sayfamda? Ee, sorudayım 27. sorudayım Yani için geçemeyeceğim zannettim diğer soruya dik koordinat düzleminde 0.8 kapalı aralığında tanımlı f ve g f fonksiyonu ve g x, x x bölü 2 fonksiyonlarının grafikleri bize verilmiş şu şekilde gösterilen mavi boyalı bölgenin alanı sarı boyalı bölgenin alanından 2 birim kare kırmızı boyalı bölgenin alanından ise 6 birim kare daha büyüktür yani ben buraya x dersem burası x artı 6 olacakmış e bu da bundan 2 birim kare daha büyükse x artı 4 olacakmış sarı bölgenin alanı da. Tamam. Daha sonrasında f ve g fonksiyonları için 0'dan 8'e f x 8'i g x mutlak değeri 22'ymiş. Bakın bakın şimdi burası önemli. F'den g'yi çıkarıyor ama mutlak değerini alıyor. Yani alan hesaplıyor aslına bakarsanız. F ile g arasında kalan alan. F ile g arasında kalan alan x artı 6. Şimdi normal şartlar altında bakın f bu g bu. F'den G'ye çıktığı için burası pozitif olarak çıkar. X artı 6 olur ama burada G bu F bu olduğu için F'den g çıktığı zaman normalde orası 2X artı 4 ya. 2X artı 4. Normalde eksi 2X eksi 4 olması gerekiyor. Fakat mutlak değerli dediği için zaten otomatikman 2X artı 4 diye çıkacak. Ve bunların toplamı bize 22'yi veriyormuş. O halde 3X 6 4 daha kaç yapar? 10. karşı attık 12. X eşittir kaç gelecek? 4. Şimdi x eşittir 4 ise x artı 6'yı silerim. Buraya 10 yazarım. Şurayı silerim. Nerede silgiye? Burayı silerim. Buraya 8 yazarım. x eşittir 4 ise e şurası da 4'tür hocam derim. <gülüyor> Kabul mü? Şimdi demiş ki bize 0'dan 8'e fx dx kaçtır? Şimdi artık gayet basit. Y'yi aradan çıkart diyor. E g'yi aradan çıkartalım da hocam. 0'dan 8'e fx dx neresidir? Onu göster bize. Sıfırdan 8'e fx x. Bakın şu maviyle işaretlediğim yerlerdir arkadaşlar. Şurasını pozitif olarak kabul edeceğiz. Ve şurayı da negatif olarak kabul edeceğiz. E hocam sarı bölge. Ha bir de şurası var. Bir de şurası var. Şimdi şurası negatif olarak kabul edilecek. Maviyle gösterdiğim yerler pozitif. Şimdi gençler bakın. Şurada gördüğünüz üzere bir üçgen var. Dik üçgen. Burası 8 birim. x bölü 2 ise 8 bölü 2'den burası 4 birimdir 4 çarpı 8 bölü 2'den Bu üçgenin alanı yani şu kısım 16 gelecektir Bu 16'dan 8'de bir işimiz yok 16'dan 8'i çıkaracağız ve 8 diyeceğiz Yani üst tarafta kalan 10 artı 8'dir Alt tarafta kalan da bir 4'ümüz var O 4'ü de çıkarırız arkadaşlar Mis gibi 0'dan 8'e e x'imizi buluruz Yani cevap ne olacakmış 14 cevap denizli seçeneği Olacakmış diyeceğiz sevgili gençler 27. sorumuzun cevabına ve sağ tarafta 28. sorumuz var. Bunu da çözdükten sonra artık sizi Kenan Kara hocanıza salacağım. Onun üstüne doğru koşmaya başlayabilirsiniz. 29. sorudan itibaren geometri kısmına geçiyor arkadaşlar trigonometri ile beraber ve geometri sorularını Kenan Kara ile Geometri YouTube kanalında Kenan Kara hocanı sizler için çözüyor. Haberiniz olsun. Aşağıda dik koordinat düzleminde ABCD karesi y f(x) ve y f'in tersinde x fonksiyonlarının grafikleri bize gösterilmiş. E B E eşit C noktası (1, e 0) olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi boyalı bölgenin alanını ifade eder demiş bize. Şimdi bir kere bizim bu fonksiyonumuz f ve f'in tersi olduğu için bu y x eksenine göre y x doğrusuna göre simetriktir sevgili gençler. Şu doğruya göre simetriktir. Daha sonrasında yani buranın alanı S ise buranın alanı S'dir diyebilirim. Pekala. Buranın alanı A ise. Buranın alanı A da diyebilirim. Okey. Buradaki karemizin alanı kaç? 1 çarpı 1'den. Kare olduğunu nereden biliyoruz? Burası 1 ise. Burası da 1 olmak zorunda arkadaşlarım. Bundan kaynaklı karedir. Neden? Çünkü y göre simetriklerdi. Karemizin alanı 1. Ben bu 1'den. Ben bu 1'den. Şuradaki S'yi ve şuradaki S'yi. Yani iki tane S'yi çıkarırsam cevabı budur. Şimdi gelin de o zaman S'yi hesaplayalım. S'yi hesaplayabilmek için. Bakın f'in tersinin altında kalan alandan bahsediyoruz. S dediğimiz yer burası. Bunu hesaplayabilmek için de şuradaki apsisi elde etmekte fayda var. Şuranın apsisi nedir? Orijinin apsisi sıfırdır. Sıfırı f fonksiyonu da yerine yazarsanız şu kısım ne çıkacaktır? F sıfır. Doğal olarak şurasıyla şurası da simetrik olduğu için bakın burası da f sıfır olacaktır. Artık ben diyorum ki buradaki yeşil bölge yani s alanı, s alanı integral. F sıfırdan nereye kadar? 1'e kadar. F'in tersinde x dx derim. Bize ne lazımdı? 2 O zaman sevgili arkadaşlar ben 1'den 2 tane s burasıydı bakın. E kadar, F sıfırdan 1'e kadar f'in tersinde x dx'i çıkaracak olursam cevabımı bulurum. Ki bu da zaten Adana seçeneğinde apaçık verilmiş sevgili gençler. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir diğer denemede görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.